Merhaba kıymetli dostlar. Bir hasbihal programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gülen yüzünüz, aile saadetiniz, huzurunuz ve mutluluğunuz daim olsun. Malum Ağustos ayındayız. Zaferlerle dolu bir ayı kutlamak, anmak, tarihimizi yinelemek, yenilemek ve tarihimizde olup bitenleri Anlamak, anlatmak için bugün stüdyoda kıymetli konuklarımla beraber sizlerle olacağız. Öncelikle konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. İlk olarak aydınımızda araştırmacı yazar, emekli tarih öğretmenimiz Sayın Ali Erdoğan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ol, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Elhamdülillah bizler olun, de iyiyiz. Davetimize icabet edip kırmadın. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür efendim, yine ikinci konuğumu sizlere takdim ediyorum. Eğitimci, İngilizce öğretmeni Habib Özçakır. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz, iyiyiz. Biz teşekkür ederiz. Hocamız da bize o güzel sesiyle e, anlattığımız konularımızın çerçevesinde şiirlerle konumuzu süslendirecek inşallah. Türk tarihinde özellikle çok zaferlerin kazanmış ve biz bundan dolayı da zaferler ayı diyoruz. Örnek verelim 1071 yılında Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı Malazgirt Meydan ile 1389'da Kosova'da Balkanlara yerleşme imkanı sağlandı. 11 Ağustos 14, 1473'te e, Ortalık Beylik Savaşında Türk Beyliklerinin Osmanlı Devleti en büyüğü oldu ve artık Anadolu'ya yerleşmeye başladı. E, Trabzon'da bir iş adamı Bartlemyus'ta Trabzon e, forması verdi, Trabzon forması verdi ve üzerinde Ekumenik Bartolomeus yazıyordu. Ekumenik ne demek? İstanbul'da bağımsız bir Rum Devleti demek. Halbuki şey, Fener Rum Patrikhanesi bizim Fatih Kaymakamlığımıza bağlı bir birimdir yani. Oradaki resmi bir kurumdur. Ama adamlar hala unutmadılar. Hani daha önceki yıllarda birisi demişti ya asıl şey 1453'te başladı diye. Demek ki 15 Temmuz, 15 Ağustos 1461'i de hala unutmamışlar adamlar. Kuyruk acıları hala. Hala, hala, hala, hala kuyruk ver. İki yani. de bir gündeme getiriyorlar. Geçtiğimiz 15 gün içerisinde bu da gerçekleşti yani. Uyanık 13. olmak lazım. Tabii uyanık olmak lazım. Onu da antiparantez hatırlatalım. Tamam. Bir hap hocamdan tamam. şiir dinleyelim. Tabii, buyurun, buyurun sayın hocam. Buyurun. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, Şehidimin son örtüsü, Işık ışık, dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum, Senin destanını yazacağım, Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Günler doğmasın, güneş doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün Kızıllığında ısındık Dağlardan çöllere düştüğümüz gün Gölgene sığındık Ey şimdi gün Rüzgarlarda dalgalı Savaşın güvercini Barışın kartalı Yüksek yerlerde açan çiçeğim Senin altında doğdum Senin altında öleceğim Tarihim Şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yermeyen, nereye dikilmek istersen söyle, söyle, seni oraya dikeyim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tüylerimiz evet. diken diken oldu. Allah razı olsun. Yeni bir savaşa. Hatta burada meşhur bir sözümüz sözü var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa, müdafaa vardır. Olur. Yani bu satıhta bütün e, topraklardır diyor. Bu 100 kilometrelik alan ve bütün Anadolu'dur diyor. Yani vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça geçilemez, ele geçirilemez diyor. Ya. Ve böylece burada isterseniz <gülüyor> e, şey var. <gülüyor> büyük taarruza geçmeden önce hocama isterseniz Sakarya şiirini de okutabiliriz bu arada. Çok da güzel olur hocam. Evet Sakarya... Şiirimiz var mı hocam? Hadi buyurun. <gülüyor> evet, Sekari türküsü var. Evet, bu şiir bir bölümünden tabii, tabii, evet. sizlerden rica ederim Sayın Hocam. Tabii ki. Buyurun. İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak.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 ''Kim demiş suya vurulmaz perçin?'' ''Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur.'' ''Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur.'' Eyva Sakaryam, eyvah! Sana mı düştü bu yük?'' ''Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük.'' ''İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.'' Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnızca acı bir lokma zehirle pişmiş açtan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanları kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin cömert nil yeşil tuna. Giden şanlı akıncı ne nere yurduna. Mermerlerin nabzında çarpar mı hala tekbir. Bulur mu deli rüzgar o sadayı. Allah bir. Bütün bunlar sendedir.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 Gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek? Geçsin hocam bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hecadımızın ruhları şad olsun. Ona yazan kıymetli şairimize de rahmet olsun inşallah. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür hocam sizi ağırlamaktan, kıymetli abi hocam sizi ağırlamaktan çok mutlu olduk. TV'den ailesi olarak. Davetimize teşekkür. icabet ettiğiniz için canı teşekkür. gönülden teşekkür, ben de teşekkür ederim. Tabii tarih ne bir programası var, e, ne de bir yılısı var. Ama Tabii. en azından Ağustos ayının e, önemine binaen e, biz istifade ettik teşekkür ediyoruz yani. Ayağınıza tamam. sağlık. Biz de teşekkür teşekkürler. Mutlu günler diliyoruz. Allah Sağ olun. razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Habib hocam ben de size teşekkür ediyorum. Bursa'da e, Habib hocamız İngilizce öğretmeni eğitimine devam ediyor. Evet. E, öğrencileri var. İzn'e geldi Aydın'a. Bizim de davetimizi kırmadı. Allah razı olsun. Size de başarılar diliyoruz hocam. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Sağ olun. Evet kıymetli hasbihal izleyicileri. Bu akşam da birbirinden değerli iki konuğumla beraber bulunduğumuz Ağustos ayının önemine binaen bir nebze olsun tarihten konuşmaya çalıştık. Ben şahsım adına istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Araştırmacı yazar, emekli tarihi öğretmeni Ali Erdoğan ve eğitimci İngilizce öğretmeni Habib Özçakır, kıymetli konuklarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de efendim sağlıklı günler diliyorum. Esen kalın, hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim.